Merhabalar, merhabalar. Böyle e, doğanın içerisinden e, arkadaşlar sizlere e, yayın e, yapalım istedim. Evet insan e, gerçekten doğanın içinde böyle bir huzur e, buluyor, ferahlık buluyor. Hani ne derler e, su sesi, para sesi, kız sesi, sefa mı sefa, e, kapı gıcırtısı, koca karı kırtısı odun tıkırtısı, cefa mı cefa e, demiş büyüklerimiz. Evet, bu AKPSS atama müjde haberleriyle ilgili inanılmaz derecede sorular soruyorsunuz. Bu konuyla ilgili sizlere bir açıklama yapayım istedim. Arkadaşlar, daha AKPSS sınav sonuçları açıklanmadı her şeyden önce. Yine AKPSS kura başvuruları devam ediyor. Yani daha var netleşmeden arkadaşlar, yani... 10-16 Mayıs Engelliler haftası da olsa böyle bir AKPSS müjde haberi gelmez. Yani öyle söyleyeyim. Yani bununla ilgili kamuoyunda çalışma yapan arkadaşlarımız oldu. Biz onlara da bunları söyledik. Lakin ne zaman sonuçlar açıklandı akabinde EKPSS kura başvuruları da tamamen bitti. İşte ondan sonra arkadaşlar Allah'ın izniyle yavaş yavaş yavaş yavaş bu EKPS'si atama müjdeleri gündeme gelecek. Yani gündeme getireceğiz. Yine hep birlikte yapacağız bunu. Lakin EKPS'ye hazırlanan ve EKPS ile ilgili bizim yayınlarımızı takip eden arkadaşlardan ben şunu istirham ediyorum arkadaşlar. Bakın medya çok önemli bu bağlamda. Ee, yani YouTube kanalımızı e, e, mümkün mertebe yayın, videolarımızı paylaşın, e, çevrenizi abone yapın. Yani bu kanal ne kadar büyürse bu kanalın yaptığı e, haberler, e, KPSS haberleri, engellerle ilgili haberler e, bunların hepsi e, Türkiye gündeminde e, ulusal kanallara düşer arkadaşlar. Yani hamdolsun yani şu anda Engelsiz Medya e, YouTube kanalımız. Türkiye'de çok ciddi anlamda ses getiriyor. Lakin daha da büyüyelim arkadaşlar. Yani e, bakın bunu e, es geçmeyin. Yani bu bağlamda. Evet e, sonuçlar açıklanacak e, Sevgullah Bey. Yani en yakın zamanda. Arkadaşlar e, yani sonuçlar açıklanmadan e, böyle bir müjde e, haberi e, geleceğini zannetmiyoruz biz. E, öncelikle e, sizlere e, bunu e, söyleyeyim. Bu konuyla ilgili Bizlere sorular sormayın İnşallah Allah'ın izniyle sınav sonuçları açıklansın yani sonrasında kuralarda arkadaşlar neticede açıklansın sonrasında önümüze bakacağız Cansu Hanım hakkımızda hayırlısı olsun demiş tabi tabi aynen Allah'ın izniyle bakın bir de ben size şunu da söyleyeyim mesela bazı arkadaşlarımız hocam işte şu puan alsam düşük gelir atanamam vesaire falan böyle bir kaygılara bürünüyorlar. Tamam mı? Bunlarla ilgili kaygılara bürünmeyin. Bakın önümüzde bir seçim var. Tamam mı? Yani bakarsınız puanlar böyle çok aşağı noktalara düşebilir. Yarının hakim Allah. Ne olacağını bilemeyiz. Çok yüksek alımlarda olabilir. Yani ama bunların bütün neticesi bizim gayretimize bağlı. Yani Nasıl gayretimize bağlı? Yani Twitter etkinlikleri, bizim YouTube kanalımızın büyümesi, yapacağımız haberler, sizlerin verecekleri destekler arkadaşlar. Bunlar hep önemli. Yani öyle söyleyeyim. Birlik ve beraberlik içerisinde olacak yine bunlar. Yani nasıl EKPSS'i atamalarını önceden çok az sayılar konuşuluyordu. Biz bunu 3000'e getirttirdik. Yine aynı şekilde arkadaşlar yani elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Tabi Cansu Hanım'ın dediği gibi yani e, ülkemizde her an her şey olabilir. <gülüyor> İnşallah bakın her şey e, çok güzel olacak. E, bu konularda hiç böyle e, kaygıya e, bürünmeyin. Bir de bakın e, şu konuyu da çok karıştırıyorsunuz. E, onu da e, size söyleyeyim. Ya ben e, böyle doğanın içinde Yayın yapıyorum ama <gülüyor> biraz önce TikTok'ta yayın yapıyorduk Çetin hocama dedim bak arkadan ayı çıkarsa vesaire falan. Şimdi çevreden de böyle kedi köpek vesaire falan değişik şeyler geçiyor. Ee, ama e, bu konuda e, bir e, bilgilendirme e, yapmak istedim e, arkadaşlar. Ya kaç puan geleceği önemli değil. Bak yani bu konularda doğru tercih yapmanız önemli. Tabii kaç puan gelecek olması önemli de. Düşük puan gelse bile ümitsiz olmayın ee, tamam mı ee, Allah'ın izniyle. Cansu Hanım yani arka plan değil doğanın içinde olmak e, bambaşka böyle bir harika e, bir manzara var e, burada. E, öyle söyleyeyim yani biz yaklaşık bir, bir buçuk saattir de TikTok'ta e, canlı yayındaydık izleyicilerimizle e, buluştuk. Böyle sizinle de e, bir e, yayın yapalım e, istedim. Evet yani başka bir şey söylemeye gerek yok lafı da uzatmaya e, gerek yok görüşürüz nasip olursa ilerleyen zamanlarda e, bol bol kendinizi geliştirin kitap okuyun gezin eğlenin KPSS'ye çalışan arkadaşlarımıza diyorum bakın yaz geliyor böyle e, tatiller yapayın kafanızı dinleyin e, Allah'ın izniyle e, inşallah her şey e, güzel olacak yani güzel bir e, gelecek bizi bekliyor. Çok çalışacağız çok gayret edeceğiz ee, tekrar tekrar söylüyorum bakın Youtube kanalımızı e, büyütelim e, bu konuda bu kanal hepimizin kanalı yani sizlerin bizim bu kanal ne kadar büyürse sizlerin sesi de e, o kadar gür e, çıkar ilerleyen zamanlarda e, bütün siyasi parti genel başkanlarıyla e, arkadaşlar e, yayınlar yapacağız e, yani İnşallah Cumhurbaşkanımıza da e, yani bir programda denk gelirsek ben bilakis e, bu sizlerin atama müjde haberlerini beklediğinizi e, söyleyeceğim. Ha, yani e, oluyor şu anda yani 16 Mayıs'ta birçok programlar yapılıyor ama görüyorsunuz sizde yani hiç kimse e, EKPSS atama müjdelerini dillendirmiyor, engelli diyetisyenlerin haberlerini söylemiyor. Engelli öğretmenlerimizin, e, sağlıkçılarımızın, sosyologlarımızın, edebiyatçılarımızın yani o kadar çok e, talepler var ki arkadaşlar. Yani bizler de her zaman e, şu felsefedeyiz. Yani sizlerin e, mutfağı mutfağında tencere kaynamıyorsa arkadaşlar bu bizim e, bizim derdi. Derdimiz yani. E, öyle söyleyeyim. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar e, yani hep birlikte e, bunları El birliğiyle açacağız. E, lafı çok uzattım, e, ben de farkındayım. <gülüyor> Böyle doğa içinde de sizi bulmuşken e, konuşayım istedim. Görüşürüz inşallah. Allah'a manesiniz. Kendinize çok çok iyi bakın, tamam mı? Kendinize çok dikkat edin.